Dolar 18,58 euro 18 altın, 1012,87 borsa 3.568 ve bitcoin 19.463'lerin düşüşle kapattılar. Karısının kendisini aldattığını düşünüyordu. Kırt yıl sonra ortaya çıkan aç gerçek şaşkınlık yarattı. Karaciğer kralı lakaplı Britannia Johnson hayvanlarının kalbini çiçeği yedi. Biyolar EYT'yi bekliyor, AK Partili kaç kişinin faydalanacağını açıkladı. Beşiktaş'tan Trono'ya transfer olan takım arkadaşları Kakao'ya boğuldu. Mikrofon kazasıyla ilgili AK Partili Mehmet Özhaseki'den ilk açıklama geldi. Hiç değilse biraz namussuz olun dedi. Trafik kazasında öldü diye morga kaldırılan adam doktorları şaşırttı. Demet Özdemir'in ablasının yolu yıllar önce Mustafa Sandal ile kesişmiş. İstanbul'da vereceği konser saatleri kala iptal eden Tuna Kevmikçi isyan etti Yargı ilişki iddialarına cevap geldi. Bu tarz dayanıksız iddialar ile yargıya güven zarar görecektir dediği bu haberimizde günün özelliğine sonra geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.